Güzel bir sevgi, güzel bir saygı var Çok heyecanlıyım, en sevdiğim şarkıyla başlıyor bu akşam Yeni albümünden, aşık şarkısıyla O yüzden zaten şeyleri bekliyorduk Jeneratör geldi, <gülüyor> Işıklar gitmişti biliyorsunuz Geçelim bari, benden dolayı şimdi gecikmeyelim Kardeşinizle geçtiğimiz günlerde Cinsan Taşı'nda görüntülerim, karıştığınızda Aile konuları konuşmuş Senle Cemil Tekçinin Sizinle pozisyonu Saç Aaaa Hay Allah'ım, iyiyim, teşekkürler size. nasıl efendim yeni albümler, <gülüyor> şarkıları dinlediniz? Vallahi ben aşığı çok seviyorum, ee, Ebru duygulandırdı, ağlattı, ee, fena bir geceydi, eğlendirdi, hüzünlendik, duygulandık, Ebru'yu çok seviyorum, yani çok asil bir kadın, sahneye yakışan, kalbi güzel, çok sevdiğim bir dostum her şeyin önce, o yüzden çok mutluyum. Güzel, güzel bir geceydi. Bugün de sevgililer günü. Evet. 14 Şubat mahalleşi burası <gülüyor> var, aynen. Işte, Komoda anlamında güzel bir keps oldu diyebiliriz. Yani aslında. evet, Şu eğlenceli. Diler yere düştüğü keps Ya şöyle söyleyeyim, e, ben sosyal medyayı e, bu anlamda kullanmayı seviyorum. Evet. Tabii her gün bir keps olmaz, her gün böyle komik evet, bir resim evet, de olmaz. Güzel. Yoksa siz de sıkılırsınız benden. Ee, e, aynen aynen ama aralarda hoşuma gidiyor aralarda böyle beklenmedik bir şey yapmayı seviyorum Ama tabii kendim gibi olması lazım o yüzden güzel oldu bence evet, eğlenceli aldık, oldu güzel zaten yani. Teşekkür ederim eğlenceli oldu sizi güldürdüm aynen. seyircileri biz izleyenleri güldürdüm aynen. en o Aşk dedik evet. sevgililer günü Yavaş yavaş artık. yavaş <gülüyor> <Bizim gülüyor> <anladığım, gününü gülüyor> yavaş Arkadaşlar Ya da bir kriterleriniz artık var mı? Daha önceyle yani bir sık dokumak deyimi vardır ya Sizde o da durumlar var daha mı Ya vardır? ben zaten özel hayatımı özel yaşamayı sevdiğim için Yani hayatıma gerçek anlamda birisi girse bile O biraz zaman alır yani onu yanımda görmeniz Öyle söyleyebilirim Peki efendim sonunda Cemil Bey'in bir açıklaması oldu evet. Neler söylemek istersiniz onunla ilgili de Bu gecenin çok güzel geçtiğini Ebru'yu çok sevdiğimi, ee, bu kadar. Bir de Kürt mevzusu çıktı, hani gerçek Kürt mevzusu diye. Sahte, sahte ama mi? çok er gerçek duruyor. Hı -hı. Yani artık biliyorsunuz bütün dünyadaki e en sevdiğim, en, en çok takip ettiğim büyük isimler artık böyle <gülüyor> evet. sahte. Foffer diyorlar İngilizce, yapmayı tercih ediyorlar. Bu da saçma. Eylem Ertem'in de hatta bir sistemi olmuştu acaba. Hani o bile inanmadı aslında sizin gerçek bir kişiliğinize. On dediğim <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar abi. Dikkat et. Peki son olarak siz. Cemil Bey neden hani ara ara sizi hep Sizi seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi akşamlar. O Bizim bu uçan kuş muhabbetlerine bayılıyorum.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 Şimdi önce Hadise Hanım'a e, bir, birkaç yorum yapıp geçmek isterim. Yani Hadisan'ım Hanım, e, geçmişteki veya yaşadığı kötü olayları hızla geride bırakmak, e, aşka... Çabuk kurtuluyordu değil mi şeyden? Evet, çabuk İçine kurtulmuş. O yüzden o e, attığı keps de bunun bir işareti. İkincisi, Ebru Han'ın gibi e, yani yaşama sevinci olan, enerjik biri gibi olmak istiyor.